Okuma JMR jxd 40 üst düzey tasarımı, mükemmel dönüş kalitesi, rahat kullanım için hafif, evasap tutacakları olan metal kolu ve patentli pek çok okuma teknolojisi sayesinde balık tutmayı kolaylaştıran ve keyifli hale getiren bir olta makinesidir. Bu makine, 7 artı 1 rulmanlı, 8 kilogram drak gücünde ve 5,0,1 devir oranına sahiptir. Okuma Cymar d 40ın ağırlığı sadece 283 gramdır ve paslanmaz grafit gövdesi sayesinde korozyona dayanıklıdır. Ayrıca alüminyum makaraya sahip olan bu modelin yedek makarası da bulunmaktadır. Makarasının misine kapasitesi 0, 25 mm için 240 metre, 0, 30 mm için 170 metre, 0, 35 mm için ise 125 metre'dir. Makinenin siklonik akış rotor tasarımı, su girişini ve aşındırmasını en aza indirerek hava akışını artırır. Hassas eliptik dişli sistemi ise, atış anında daha az aşınma, daha uzun mesafe, daha yüksek isabet ve daha uzun misina ömrü sağlar. Çok diskli, akışkan çekiş sistemi, hassas makine kesim pirinç istavroz dişlisi, dayanalıklı, sağlam alüminyum sarma teli ve metal yorgunluğunu azaltmak için dar ağızlı gövde tasarımı ile görsel zevke hitap ettikleri gibi performanslarıyla da kendilerini kanıtlamış makinelerdir.